Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün Türkiye'deki yapılan 3 farklı İHA sistemiyle ilgili son gelişmeleri size aktaracağım. Bunlardan birincisi Akıncı'nın kırdığı irtifa rekoru 38.039 fite yani yaklaşık 11.594 metreye çıkarak çok önemli bir rekora imza attı. İkinci konumuz TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungura PD-170 T'nin motorları. Bunlar takıldı ve kısa süre içerisinde ilk uçuş bekleniyor. Üçüncü konu da Anka yine TUSAŞ'ın yaptığı ilk İHA sistemi 50. üretimini tamamladı ve test uçuşları başladı. İşte bu bölümümüzde sizlere İHA sistemlerimizle ilgili son gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye'deki milli insansız hava aracı sistemlerinde en tepe seviye de Akıncı bulunuyor. Akıncı 2 adet turboprop motora sahip. Baykar'ın geliştirdiği sistem tam 1350 kilogram ağırlığında mühimmat veya sistem taşıyabiliyor. Gerçekten devasa bir uçak görünümünde. ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapmıştı. Bu aradaki pandemi süreci tabii ki teslimatları ve testleri biraz ötelese de bu süreç içerisinde Toplam 5 adet uçak üretildi. P1, P2, P3 test hava araçlarıydı. Halen eğitim çalışmalarında kullanılıyor. Sonra Baykar seri imalata geçti. S1 ve S2 adını verilen seri imalat hava araçları. Çorlu'da şu an Çorlu Tekirdağ bir ilçesi. Ve buradaki Çorlu'daki Atatürk Havalimanı'nda uçuş testleri yapılıyor. Baykar'ın da burada bir merkezi bulunuyor. 5 hava aracıyla yoğun bir test programı artık son aşamasına gelindi. Son aşamasında da artık limitler zorlanıyor. Ve bu limitlerle birlikte uçağın bütün teknik özellikleri ve neler yapılabileceği konusundaki detaylar ortaya çıkıyor. Akıncı bu testleri tamamladıktan sonra muhtemel önümüzdeki günlerde ilk teslimatları başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak hem kara kuvvetleri hem hava kuvvetleri Akıncı'nın kullanıcısı olacak ve gerçekten TSK'ya çok önemli bir güç katılmış olacak. Dediğim gibi bu test süreci içerisinde bir irtifa rekoru kırıldı. Akıncı 38.039 fit yani 11.594 metre çıkma başarısı gösterdi. Akıncı'nın normal seyir irtifası 40.000 fit olarak ifade ediliyor. Bu 38.000 fit yani arada yaklaşık 600 metrelik bir şey kaldı. Bu da Kısa zaman içerisinde ben yapılacağına inanıyorum. Bu irtifa rekorunun kırıldığı uçuşta 25 saat 46 dakika akıncı havada kaldı. Çorlu'dan havalandıktan sonra Saros Körfezi işte Karadeniz'de çok özür diliyorum Çanakkale'nin biraz kuzeyindeki bu Ege Denizi'ndeki bulunan saha ve Çorlu arasında gidip geldi. Bu uçuş sırasında da hava aracı 25 saat 49-46 dakika havada kalırken 7.507 kilometrede yol kat etmiş oldu yani aslında şöyle bir Türkiye'de İstanbul'dan kaldırsanız Akıncı'yı 7.000 küsür kilometrelik menzille İzlanda'yı falan geçiyor Amerika'da veya öbür tarafa doğu tarafına doğru baktığımız zaman buradan nereden baksanız Pakistan'ı Afganistan'a kadar gidebilecek bir mesafe gerçekten çok önemli bir mesafe. Ben anlatırken insan savaş araçlarını, uçakları, niye hangi motor takılıyor, ne amaçla yapıyor bunları anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta kullanıcının bir isteği var. Yapılması gereken görevler, bu görevleri yaparken taşınması gereken ağırlık, işte bu kamera da olabilir, bomba da olabilir, füze de olabilir artık ne taşıyorsa bunları yan yana koyuyorsunuz. Bir bütçeniz var ve bu bütçe içerisinde... Bu teçhizatın taşınması ve emniyetle uçuş operasyonu yapılmasıyla ilgili sizin bir motor ihtiyacınız ortaya çıkıyor. İşte bir bakıyorsunuz bu çok basit piston motorlu örneğin TB2'lerdeki Rotax motor çıkıyor. Biraz daha büyüyor. İşte piston motorlu T'nin yaptığı PD-170 çıkıyor. Daha da ağırlığı kaldırmak için turboprop motorlar ortaya çıkıyor. Turbo prop motoru ve piston motorunun şöyle bir farkını ortaya koyduğumuz zaman aslında turbo prop motor görüntü olarak biraz daha ufak gibi dursa da içinde jet motorunun sistemleri var yani bir türbün sistemi var bu türbün sistemi gücü pervaneye aktarıyor. Turboprop motorla pistonun en büyük farkı turbopropta gücün çok daha fazla olması ama tabii ki harcanan yakıt da pistona göre biraz daha fazla. Yani hangi görevi, hangi irtifada ne amaçla yapacaksınız ona göre motor seçiliyor. turbopropun üstü de jet motorlu. Piston motorluyla belirli bir irtifaya kadar çıkıyorsunuz. Turbopropta taşıdığınız yük sürat artıyor. Biraz daha irtifayı zorluyorsunuz. Bunun üst limiti de jet motor olarak belirlenmiş durumda. Buna göre böyle bir İrtifa, havada kalış, neler yapılıyor gibi sıralama gerçekleştiriliyor. Peki 38.039 fite çıkması Akıncı'nın ne anlama geliyor? Öncelikli olarak yerden havaya atılan füzelerin önemli bir kısmının etrafına aldığı, kontrol ettiği sahanın dışında kalıyorsunuz. Genellikle omuzdan atılan füzeler 10.000-15.000 feet'e kadar yani işte 3.300 veya 5.000 metreye kadar yoğun etkili. Bu irtifaların altında denk gelirse sizin de bir karşı sisteminiz yoksa vurulma riskiniz var. Daha büyük böyle batarya sistemleri geldiği zaman irtifa biraz daha çıkıyor ama işte 40.000 feet bandına koyduğunuz zaman bu irtifalar bazı ve önemli ölçüde çok sayıda füzenin menzili dışına çıkmış oluyorsunuz. İkincisi, irtifanın ne önemli özelliği var. İrtifaya çıktıkça yakıt tüketiminiz azalıyor, daha rahat uçuyorsunuz, daha fazla havada kalıyorsunuz, Süretiniz ona göre oluyor ve yüksek irtifadan çok geniş bir alanı kontrol etme şansınız var. Yani 40 bin fitten bıraktığınız bir bomba süzülerek akıllı bir bombaysa bu işte 30, 40, 50 kilometre ötedeki bir hedefe kadar çok rahatlıkla gidebiliyor ki bu konuda biliyorsunuz işte Türkiye'de. TÜBİTAK SAGEN'in geliştirdiği sistemler var, ROKETSAN'ın geliştirdiği sistemler. Yani düşmanın dibine girmeden çok uzaktan bıraktığınız mühimmat gidiyor düşmanı vurabiliyor. Yüksek irtifadan gelişmiş kamera sistemleriniz varsa kameranın dışında ASELSAN'ın geliştirdiği akıncıya takılacak ISA radar sistemiyle çok geniş bir alanı başlıyorsunuz bakmaya, kontrol etmeye, çok sayıda hedefi geniş bir alanı tarayarak Yüksek irtifadan görevi yapıyorsunuz, uzun saatler kalıyorsunuz ve tek bir hava aracıyla çok büyük bir alanı kontrol ederek bir alan hakimiyetine ulaşmış oluyorsunuz. Taşıdığınız mühim da o hedefi gördüğünüz zaman tak atıp bunu çok güzel bir şekilde vurabiliyorsunuz. Yani irtifa bu açıdan çok çok önemli. Akıncı biraz önce belirttiğim gibi artık testleriyle ilgili son aşamaya gelmiş durumda ve Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kullanıcısı olacak. Kara kuvvetleri ve hava ile ilgili eğitimler tamamlanmış. İlk partilerin ikinci ekipler, üçüncü ekipler yetiştiriliyor. Ve kısa süre içerisinde bu teslimatla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri çok çok önemli bir güce sahip olacak. Biliyorsunuz platform yapmak bir size bir avantaj getiriyor. Ama bununla birlikte de o platforma takacağınız farklı farklı ekipmanlarla çok değişik amaçlı bu platformları kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da Akıncı'nın önemli bir güç çarpanı oluştur oluşturacağına, Türk Silahlı Kuvvetleri veya e, diğer kullanıcıları açısından ben umuyorum bu da önemli bir adım Baykar açısından. Gelelim ikinci konumuza. Malum Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği, kendi öz imkanlarıyla geliştirdiği Anka sistemlerinden yola çıkılarak yapılan çift motorlu bir İHA sistemi var. Aksungur adı verildi bu İHA sistemine ve Aksungur ilk e, görevini diyelim. Orman Genel Müdürlüğü adına özellikle Adana ve Hatay bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele, bu bölgelerin gözlemlenmesi veya Allah korusun çıkabilecek bir orman yangınında bölgeyi kontrol etmek amacıyla bir uçuş gerçekleştiriyor. Muhtemel yıl sonunda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimat başlanacak. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'in verdiği bilgilere göre de 5 Aksungur üretim bandında bu da tabi ki TUSAŞ'ın çok düşük maliyetlerle gerçekleştirdiği tam böyle Akıncı ve arasındaki ara birimde görev yapılacak önemli bir İHA sistemi. Muhtemel önümüzdeki dönemler içerisinde deniz açısından, deniz kuvvetleri açısından da farklı görevleri Aksungur'un gö gündemde. Ve burada da önemli bir adım atılması bekleniyor. Aksungur bu aşamaya dışarıdan ithal edilmiş motorla uçuşlarını yaparken şimdi... TEİ tarafından geliştirilmiş PD-170 serisi Aksungur'a takıldı. Yer testleri yapılıyor ve kısa süre içerisinde Aksungur'un TEİ imalatı PD-170 ile ilk uçuşu planlanıyor. Aksungur'un da biliyorsunuz rekorları var. 49 saat havada kalmış, gerçekten inanılmaz uzun süre kalabilen, 2 günü aşkın bir süre havada görev yapabilen, çok gelişmiş bir İHA sistemi. Anka gibi Aksungur'un da ben dünyada pazar şansına ulaşacağına inanıyorum. Bu çalışmalar yapılırken bir yandan da PD-170'e dönülmesi hem Aksungur'un performansını arttıracak hem de sistemin yerleştirilmesi açısından da çok önemli bir adım atılmış olacak. PD-170 Eskişehir merkezli TUSAŞ motor sanayi tarafından geliştirilmiş bir motor. 172 beygir güç üretiyor. Farklı farklı yakıt sistemleriyle çalışıyor. Şu an Ankara'da uçuyor ve Aksungur'a da güç vermesiyle birlikte teyi yeni bir İHA sistemine de motor verme başarısını gerçekleştirmiş olacak ve de bu da e, Aksungur'un satışlarında, dünya satışlarında olsun, operasyonunda olsun çok önemli bir adım atılmış olacak. Aksungur'dan da bu açıdan işte ilk uçuş haberlerini bekliyoruz ve bunun da tamamlanmasıyla birlikte önemli bir e, avantaj Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sunulmuş olacak. Şimdi. TB2 var biliyorsunuz. Bir üstü Anka, bir üstü Aksungur ve onun da üstü Akıncı. Bu İHA ailesiyle birlikte Türkiye yavaş yavaş ihracat başarılarını da arttırmaya başladı. Ee, tabii ki Anka ve Aksungur biraz daha stratejik özelliklere sahip. Anka'nın ilk dış kullanıcısı Tunus olacak bu arada. Tunus içinde e, imalat tamamlanmış durumda. Ve bu üretim süreciyle birlikte de geçtiğimiz günlerde TUSAŞ bir görüntü paylaştı. 50. üretilen Anka'nın görüntüsüydü bu. PD 170 motorları üzerinde takıyordu. Bir fark olarak baktığımız zaman arkada motor bölümünde beyaz bir uzatma kaportası mevcut ve sağ tarafında da bir hava girişi var. PD-170 motoru da Anka'da bu şekilde ayırt etmek mümkün. PD-170'ler Anka'da başarıyla uçuyor. İlk uçuşunu Aralık 2018'de gerçekleştirmişti. Ve bir yıllık testlerden sonra Aralık 2019'dan sonra üretilen Anka'lara da PD-170 motoru takılmaya başlamıştı. İnsanlarımız zaman zaman çok karıştırıyorlar. İşte TB2, İHA deyince TB2. TB2 sayısal olarak fazla, 150 civarında imal edildi. Anka'nın sayısı biraz daha az ama biliyorsunuz sistemler büyüdükçe daha karmaşık hale geliyorlar. Daha fazla görevi, daha hassas görevleri yapabilir hale geliyorlar ve tabii ki fiyatları da artıyor. Sonuçta hangi göreve hangi İHA sisteminin gideceğini seçebilmek gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda da büyük avantaj sağlıyor. Geniş bir alanı kontrol edecekseniz, bazen işte F16'lara, 4 2020 uçaklarına destek vereceksiniz. Akınca, Aksungur gibi büyük İHA sistemleri devreye giriyor. Daha hassas görevler yapacaksanız ANKA var. Daha genel görevler yapacaksanız TB2'ler var. Tabi bu TB2'nin altında birçok elden atılan farklı farklı sistemler de var. Tabi o da giderek o ailede genişliyor. Ve Türkiye tabii ki bu İHA sistemlerini geliştirdikçe, üzerine yeni şeyler koydukça bu alandaki hem teknolojilerini geliştiriyor hem de ihracat başarısıyla birlikte bir ...gelir elde etme modeline doğru da hareket etmiş durumda. E, bu sistemlerin üzerine tabii gelmesi beklenen iki jet motorlu sistem daha var. Birisi TUSAŞ tarafından e, çalışılıyor halen. Anka'nın kanadından veya Aksungur'un kanadından atılabilecek özelliklere sahip olacak. Daha böyle bir kamikaze drone gibi gidecek. Bir başka proje Baykar tarafından yapılan MIUS... Muharip insansız uçak sistemleri, jet motorlu ki bu konuda Ukrayna'dan motor alınıyor, e, jet motorlu sistemler biraz daha performans açısından, sürat açısından yüksek ve bazı böyle uçak İHA arasındaki görevleri yapabilecek yani bu konudaki Yatırımlar ve çalışmalar devam ediyor. Umarız bu ürünleri de önümüzdeki yıllarda görme şansına sahip oluruz. Arka arkaya insan savu araçlarıyla ilgili haberlerimizi topladık. Ve haftanın son videosunda bunları sizlere sunmaya, aktarmaya çalıştım. Dilim döndüğünce bizleri sosyal medyada üzerinden takip edebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Aynı zamanda Telegram grubumuza üye olarak haberleri anlık olarak cep telefonunuzdan veya Farklı sistemlerden takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum.